Piyasalarda tam anlamıyla panik havası var. Aslında dün bir canlı yayın açmayı çok istedim. Fakat ailemizden hastanede birisi var. O yüzden bütün gece hastanedeydim açamadım. Panikin sebebi... Banka tarafında bu sefer bir bankanın iflas riski ortaya çıktı ve bu risk bütün bankacılık sektörünü korkutuyor. Dün son iki saatinde borsaların piyasalardan bir buçuk trilyon dolar para silindi. Kripto ve normal hisse senedi pazarları dahil olmak üzere. Ve işin enteresinde bütün panikler yaşanırken Amerikan bonoları da düşüşte, Amerikan dolar endeksi de düşüşte. Normalde paniklerde onların yükselmesi gerekir böyle karman çorman bir gündü. Bütün bunların sebebi daha evvel benim adını hiç duymadığım Silicon Valley Bank isimli bir bankanın iflası. Daha doğrusu iflas iski ki bu geçen hafta Silvergate'de yaşanan sorunlardan sonra üst üste geldi. Silvergate hatırlıyorsunuz bununla ilgili video yapmıştım. Sberget kripto pazarıyla çok ticaret yapan bir bankayı da oraya para alışveriş yapan, Silicon Valley ise Amerika'da startup pazarıyla işlem yapıyor. İsmi de oradan geliyor zaten, Kaliforniya'da Silicon Valley'deki bütün venture capitalist yani risk sermayeleri fonları ve startuplarla para alışveriş yapan bir banka ve başı dertte. Şimdi gelin bu bankanın başı neden bu kadar dertte? Bunun FED'in faiz politikasıyla ne ilgisi var? Neden piyasalar çok korktular ve önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor olabilir? İster bir kripto yatırımcısı olun, ister hisse senedi, ister de sade bir vatandaş ilginizi çekeceğine inandığım şeyleri anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim ben bir bankacı değilim. Bankacı kursaki teknik bilgilerimi kısıtlı anlatacaklarımda bazı hatalar olabilir. Araştırma yaptım öpey ama hatalarım varsa lütfen aşağıda belirtin onları düzeltmeye çalışalım. Silicon Valley Bank veya Türkçe söyleyelim Silicon Valley Bankası Amerika'da ...çalışan bir banka. Büyük bir bankaymış. Ben adını duymamıştım ama... ...bazı göstergelere göre Amerika'nın en büyük 15. diğerlerine göre 20. en büyük bankası. İsminden de anlaşılacağı gibi Silikon Vadisi'ndeki startuplarla çok ilgili bir banka. Daha doğrusu startupları fonlayan VC'lerle yani Venture Capital'lar Türkçesiyle risk sermayesi şirketleriyle. Bunlar ne yapıyorlar? Piyasadan para topluyorlar ve startupları fonluyorlar. Bu topladıkları paranın bir bölümünü startupları fonlamadan önce bu bankada tutuyorlar. Bir de fonladıkları startupların da paralarını burada tutmasını istiyorlar. Çünkü çok güvendikleri bir banka. Aslında oldukça geleneksel, risk almayan, güvenilen bir banka bu. Zaten buradaki sorun da belki biraz risk almamasından doğmuş. 2021 yılında bu COVID sırasında Amerikan Merkez Bankası parayı çok bollaştırınca silikon Vadisine adeta para yağıyor. Ne yapacaklar bu parayı? Hepsini tabii hemen yatırıma dönüştüremiyorlar. Bir kısmı bankada dursun diyorlar. Ve bu Silikon Vadisi bankasının bir anda mevduatları patlıyor. 2019 yılında 61 milyar dolar mevduat varken 2021'de 189 milyar dolara ulaşıyor mevduat. Fakat o kadar kredi verecek yer yok güvenilir şekilde. Bu durumda banka ne yapıyor? Son derece tutucu, muhafazakar bir banka güvenli bir alana yatırım yapalım diyorlar. Yatırım bir bölümü doğrudan devlet tahvillerine yapıyorlar. Devlet tahvillerinin o dönemde faizleri 0.25-0.50 civarlarında. Bir bölümünde ipoteğe dayalı tahvillere yapıyorlar. İpoteğe dayalı tahvil ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde ev satılan insanlar evlerini ipotek ediyor krediye karşı. işte o ipotekleri teminat gösteren tahviller var. Oldukça güvenliler şu anda. Eskiden 2008 yılında çok riskler vardı orada. Zaten 2008 krizi oradan çıkmıştı. Fakat şu anda iyi yönetiliyorlar. Ve o tahvillerde pek batak beklenmiyor. O yüzden de banka akıllıca bir şey yapıyor. Aslında buraya 80 milyar dolar civarında para yatırıyor. En azından devlet tahvilinden daha iyi getirisi var. Riski de pek yüksek değil. Kendimi korumuş olurum diyor. Risk almıyorlar anlayacağınız. Fakat şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. FED faizleri yükseltiyor. Faizlerin yükselmesi demek bu bankanın elindeki varlıkların, faizlerin, piyasa faizlerinin çok altında kalıyor olması demek. Bundan dolayı bu varlıkların değerleri de hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Sorunun birinci ayağı bu. Banka diyor ki bu varlıklarımın değeri çok hızlı düşüyor benim ve benim nakite ihtiyacım olabilir ileride. Niye? Çünkü şu anda mevduat toplamakta da zorlanmaya başladım. Neden mevduat toplamakta zorlanıyor? Çünkü Amerikan devleti %5 veriyor şu anda tahbillerde. İnsanlar gidip banka mevduatlarına para yatacaklarını orayı tercih ediyorlar. Bundan dolayı mevduat girişlerinde sıkıntı var. Hatta mevduat çıkıyor. Amerikan toplam bankacılık sistemine baktığımızda 480 milyar doların üzerinde insanlar para çekmiş durumda bankalardan. Bunun bir sebebi kenardaki parayı yiyorlar uzun zamandır. İkinci sebebi de parayı oradan alıp devlet tahviline yatırmayı tercih ediyorlar. Bu, bu bankayı da etkiliyor. Ama bu banka üzerinde başka bir olumsuz faktör daha var mevduat tarafında. O da temel müşterilerinin silikon vadisi şirketleri olması. ...Silikon Vadisi'nde ne oluyor şu anda? Risk sermayedarları para bulamaz hale gelmiş durumdalar. Çünkü insanlar şu anda riskli şeylere para yatıracağına devlet tahviline yatırmayı tercih ediyor yine... Bundan dolayı da paraları azalıyor ve gelip banka mevduatlarına para çekiyorlar. Aynı şey yine bu risk sermayelerlerinin para verdiği startuplar için de geçerli. Onlar da yeni yatırım turlarına çıkamıyorlar. Halka açılmalarda acayip azalma var. Bütün bunlardan dolayı orada da para azalıyor. Bunlardan da para azalınca ne yapıyorlar? Buradan gelip mevduatlarını çekiyorlar. Şimdi burada bankanın suçlanabileceği yön bu faiz artışı nasıl öngöremedin? Çünkü FED bağırda adeta faizleri yükselteceğim diye. Banka biraz yavaş kalmış açıkçası aksiyon almakta. Ve herhalde Fed'in bir yerde yavaşlayacağını, pivot edeceğini, geri döneceğini düşündüler. Ve zararı büyütmüş durumdalar. Ama sonunda banka buna bir çare getirmeye karar veriyor. Ve yaptıkları şey ellerindeki pek karlı olmayan varlıklardan 21 milyar dolar kadarını 1.8 milyar dolar zarar ederek satıyorlar. İlk yaptıkları şey bu. Böylece nakit durumlarını biraz rahatlatıyorlar Ama bu da yetmez diyorlar. Bizim biraz daha paraya ihtiyacımız olabilir. Bunun için tekrar hisse ihracına ve... Borç arayışına gidiyorlar. Burada da 2.25 milyar dolar paraya ihtiyacımız var diyorlar. İşte bu haberler piyasaları çok korkuttu. Çünkü banka bunları açıklayınca ters bir durum daha yaşanmaya başladı insanlar girip o bankadan paralarını çekmeye çalışıyorlar. Buna İngilizce'de bank run deniyor. Yani bankaya herkesin aynı anda akıl edip paralarını istemesi. Hiçbir bankanın bunu karşılaması mümkün değil. Dün özellikle risk sermayesi şirketleri bu konuda hem kendileri paralarını çektiler hem de yatırım yaptıkları startupları paralarını çekmelerini söylediler. Bu da piyasaları iyice korkuttu. Çünkü hiçbir banka buna başa çıkamaz. Yani bunu biraz da vurmam gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne şu anda 17.6 trilyon dolar mevduat var bankalarda. Bunun karşıda sadece 3 3. .1 trilyon dolar nakit duruyor teminat olarak, bunda sadece 100 milyar doları bildiğimiz kağıt nakit gerisi sadece hesaplarda. Bu banka çok dikitte olsa ki dediler bizim varlıklarımız rahat rahat borçlarımızı karşılar panik yapmayın ama bu paniği daha da büyütmüş durumda. Silicon Valisi Bankası'nın hikayesi bu. Aslında geçen hafta sıkıntıya düşen Silvergate'de de benzer bir sorun var. Onun müşterileri kripto borsalarıydı. O tarafta sıkıntı var yani mevduat tarafında sıkıntı var. Onun da yine paraları devlet tahvillerinde duruyordu. Düşük faizli mevduat tarafına sıkıntı vardı. Buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Başka Amerikan bankalarında da benzer sorunlar yaşanabilir. Zaten dün piyasayı da korkutan buydu. Şimdi herkesin anlamaya çalıştığı şey başka hangi büyük Amerikan bankaları devlet tahviline düşük faizle para yatırmış durumdalar veyahut da ipotek teminatlı tahvillere ve bundan dolayı ne kadar zarar yazmak üzereler ve bunu nasıl finanse edecekler? Bir yandan da bütün Amerika geneline yayılmış bir mevduat girişlerine azalma var. Bu piyasaları işte epey korkutuyor. Acaba bankalara doğru bir atak olur mu deniyor. Öte yandan Silikon Vadisi Bankası'nın batışı 2008'deki Lehman Brothers gibi büyük bankaların, yatırım bankalarının batışıyla aynı etki yapmaz muhtemelen. Neden? Çünkü uluslararası bir banka değil. Yatırım bankası değil. Çok daha tutucu bir banka aslında. Portföyleri öyle çok riskli varlıklar yok. Büyüklüğü de Toplamda varlıkları 200 milyar dolar civarında. Tabi büyük banka ama bütün sektörü etkilemez. Ama tabi panik bir yurda başka yerlere yayılırsa ondan korkmak lazım. Bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında tabi borsalar çöktü. Ama enteresan bir şey oldu. Amerikan devlet tahmini faizleri dün düştü. Amerikan dolar endeksi de düştü. Neden? Çünkü galiba FED'in gevşeceği tekrar fiyatlanmaya başladı. Eminim bugün FED bir toplantı yapacak ve durumu değerlendirecek. Çünkü faizleri yükselttikçe böyle beklenmeyen kırılmalar olacak. Zaten böyle bir takım kırılmaların olduğu olacağını tahmin edenler de çok vardı. Hatta Powell bu konuda böyle kırılmalı olursa tekrar bakarız demişti. Bu tip kırılmaların yayılmasından korkarlar. Amerika'da en çok korkulacak şey bankacılık tarafında yaşanacak bir saldırı. İşte tahvil piyasaları bunu fiyatlamaya başladılar dün ve dediler ki galiba Amerikan Merkez Bankası faiz artışlarını yavaşlatacak. Tabu bu böyle olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Çok taş kafa bir fet var karşımızda. Yarattıkları hasarın farkında değiller. Kafalarında bir %2 diye bir hedef var. Kendileri de ona öyle bir kitlediler ki şu anda prestijden dolayı oraya gitmek zorunda hissediyor. Oysa bu %2 de çok anlamlı değil. Yani %2 ile %4 arasında, enflasyonda, piyasaların üzerinde çok olumsuz etki olacağını dair hiçbir araştırma yok. Bu %2 tamamen uydurulmuş bir rakam. Bunu pazar günü anlatacağım sevgili üyelerime. İşte böyle bir ahval ve içerisinde neler olacağını öngörmek zor. Bu nedenle biraz risklerinizi iyi yönetme zamandır diye düşünüyorum. Ben de Fed'in gevşeme ihtimal arttığını düşünüyorum. Ama gerçekten çok taş kafalar ve gerçekten kendilerini bu %2 meselesiyle aşırı bağlamış durumdalar. Buradan bir gevşeme hemen gitmeyebilirler. Gitmedikleri sürece de piyasalardaki ki risk büyüyecektir diye düşünüyorum. Evet dilimin döndüğünce ve anlayabildiğim kadarıyla olan biteni sizle paylaşmaya çalıştım. Soru ve yorumlarınızı aşağıya lütfen ekleyin. Dediğim gibi ben bankacı değilim. Burada teknik olarak bazı hatalı şeyler de söylemiş olabilirim. O kodu yorumu olan varsa lütfen aşağıya eklesin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.